Bu kutunun hacmi nedir diye sorulmuş ve demişler ki her küp 1 metreküp hacmindedir. Hatırlayalım. Hacim bir cismin uzayda kapladığı yerdir ve genellikle kübik birimlerle ölçülür. Buradaki birimimiz metreküp. Her küp 1 metreküp hacmindedir demek şu demek. Bu küçük kutucukların yani bu küplerin her biri 1 bir metreye 1 metre boyutlarında Dikkat ederseniz, 3 boyuta geçtik. Artık 3 boyuttan bahsediyoruz. 3 boyutlu bir cismi tanımlamak için 3 tane boyuta ihtiyaç vardır. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ve 1 metreküp hacmindeki bir kübün her 3 boyutu da 1 metreye eşittir. Her küp 1 metreküp hacminde ve tüm şekilde bu küplerden, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var. O halde tüm şeklin hacmi 6 metreküptür. Bakın, metre biriminin üstünde bir üç sayısı var. Bu, metrenin üçüncü kuvveti demek. Yani metre çarpı metre çarpı metre veya metreküp. Cevabımız 6 metreküp. Birkaç tane daha çözelim. Bu şeklin hacmi nedir? Hmm, bu seferki bayağı ilginçmiş. Bakalım sayabilecek miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birim kutu var. Bu örnekte her biri birer santimetre küp hacminde. O halde cevap 8 santimetre küp. Çok eğlenceli. Bir de şekilleri döndürebiliyoruz ya. Bu örnekte her küp yine bir metre küp hacmindeymiş. O halde şekil 1, 2, 3 metreküptür, 3 metreküp. Bir tane daha çözelim. Böyle saçma sapan şekillerin olduğu soruları çok seviyorum. Tüm kutuları görebilmek için şekli döndürmemiz gerekiyor. Her küp 1 desimetreküp hacmindeymiş. Yani her küp, 1 desimetreye, 1 desimetreye, 1 desimetre boyutlarına sahipmiş. Peki, toplam kaç kutu var? Bir, daha güzel bir açı yakalamaya çalışayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kutu var. O halde şeklin toplam hacmi 6 desimetre küptür.